Çocuklarım gelip kendi seçmesi, soruyorlar hangisini istersiniz, hangisini beğenirsiniz. Bir mağazada gibi hissediyoruz biz. Eşortman takımı veriyorlar, mod bot. Bunlar çok güzel şeyler. Çocukların kışlık ihtiyacını gideriyorlar. Çok memnun edici. Allah bin kere razı olsun hepsinden.